Kumanda.org niye kuruldu? Kumanda.org'un kurulmasında temelde iki neden var. Bunlardan birincisi, burada sitemizde donanımlarımızla ilgili bilgiler vermekteyiz. Bu malzemelerin yarıya yakını kişisel gayretlerimiz sonucunda atölyemize kazandırdığımız malzemelerdir. Sitede gördüğünüz deney setleri ise hemen hemen hepsi burada öğrencilerimizle beraber bizlerin yaptığı deney setleridir. Bazı olumsuzluklara ve bazı olumsuzlara rağmen birçok güzel şeyin yapılabileceğini göstermek istedim. Bir diğeri de öğrencilerimin mesleki yaşamlarında kullanabilmeleri için hazırladığım daha çok güncel bilgilerle ve pratik bilgilerle e, içeriğini oluşturduğumuz ders notlarını diğer meslektaşlarımızla paylaşmak istedik.